Bu videoda sizlere rasyonel bir sayı ile irrasyonel bir sayı çarptığımızda çarpımın irrasyonel olacağını kanıtlamak istiyorum. Her zaman yaptığınız gibi önce videoyu durdurmanızı ve bu soru üzerine biraz düşünmenizi kendi başınıza çalışmanızı istiyorum. Hatta size bir de ipucu vereyim. Çarpımın irrasyonel olacağını kanıtlamak için bir çelişkiden faydalanmanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Önce rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayının çarpımının rasyonel bir sayı olduğunu varsayalım. Ve ifadeler üzerinde oynayarak buradaki irrasyonel sayının nasıl rasyonel bir sayıya dönüşeceği üzerine biraz düşünün. Evet, bir ipucu için fazla karmaşık oldu ama sizin videoyu durdurup bu soruyu çözebileceğinizi biliyorum. Pekala, şimdi gelin hep birlikte yapalım. Ne demiştik? Kanıtlayabilmek için bir çelişkiden faydalanacaktık. Pekala. Önce varsayımımızı yazalım. Rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayıyı çarpıyoruz ve rasyonel bir çarpım, rasyonel bir sonuç elde ediyoruz. Buradaki rasyonel sayıyı iki tam sayının oranı olarak gösterelim. a bölü b olsun. Irrasyonel sayımızı ise x de gösterelim. Varsayımıza göre, a bölü b'nin x ile çarpımından rasyonel bir çarpımı elde edeceğiz. Ve bu çarpıma da, bu çarpıma da, m bölü n diyelim. O halde buraya eşittir m bölü n yazıyorum. Kısaca burada rasyonel bir sayı olan a bölü b ile irrasyonel bir sayı olan x'in çarpımının rasyonel bir sayı olan m bölü n edeceğini varsaydık. Şimdi de bu varsayımda bir çelişki aramak istiyorum. Gelin bu denklemdeki x'i bulmaya çalışalım. x neye eşit? x'i bir tarafta yalnız bırakmak için ne yapacağız? İki tarafı da a bölü b'nin tersiyle çarpmam gerekiyor. Yani iki tarafa da b bölü a yazıyorum. Ve çarpma işlemine başlıyorum. Sol tarafta x kaldı, x yalnız kaldı. Sağ tarafta ise m bölü n çarpı b bölü a. Yani irrasyonel sayımız x eşittir mb bölü n a. İşte şimdi enteresan bir şey gördünüz. Umarım göreceksiniz. m ve b birer tam sayı olduğuna göre pi bir tam sayı olacak. Aynı şekilde n ve a da birer tam sayı o halde, payda da bir tam sayı. Sizin de görebileceğiniz gibi, denklemin sağ tarafında, iki tam sayının oranı olarak gösterilen bir ifade bulduk. Ve böylece varsayımımızda irrasyonel olduğunu düşündüğümüz x sayısını, iki tam sayının oranı, yani bir rasyonel sayı olarak göstermiş oldum. Bu ifadeye göre x, rasyonel bir sayı. İşte ben çelişki diye buna derim x'in irrasyonel olduğunu varsaydık ama sonuç olarak rasyonel olduğunu bulduk. Bu varsayım bu çelişkiyi doğurduğuna göre yanlış olmalı. Ve artık bu varsayımın yanlış olduğunu bildiğimize göre de rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayının çarpımının irrasyonel olacağını söyleyebiliriz. Neymiş? Rasyonel çarpı irrasyonel, irrasyonel eder. Bunu unutmayın. Bu kadar.